Herkese merhaba sevgili teknoloji takipçileri. Ben Alperen Öztürk. Bugün yanımda Bahar var ve Selam. Bahar bizler için bugün gündemde ne var? Üzerinde konuşacağız ve yorumlayacağız. Evet Bahar sen değiz. Bugün neler var konuşacak? Gündemde tabii ki yine ekonomi var. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. Aynen. Çünkü dolar tekrar 17 seviyesini açtı uzun süre sonra. En son geçen yıl bu seviyelerdeydi. Zaten Hı -hı. en son 18'e kadar çıktı. Ondan sonra kıyamet koptu. Ve kur kolumda TL' mevduat hesabıyla dolar kontratını alınmıştı. Ama her şey Merkez Bankı, Amerika Merkez Bankası, FED'in faiz artırmasıyla başladı. Onlar Hı -hı. faizi 1 artırdı. Hı -hı. Bütün global piyasalarda dengeler tekrar alt üst oldu. Dolar tekrar yükselsek yükselişe geçti. Altın fiyatları arttı. Kripto paralar gibi gördü. Hatta biliyorsunuz stabil coin'ler bile 1 doların altına evet, düştü. Baktık. Bitcoin 10 bin dolara kadar gidecek dediler ama o kadar gitmedi. Yani en son 30.000'in altına kadar düştü. Şimdi tekrar az önce baktım. Dün Hı -hı. 31 bin seviyesindeydi hatta millet hani Tekrar ufak direkt toparlanmalar başladı gibi düşünüyordu. Hı hı. Bugün tekrar 30 bin seviyesine geri düştü. Ama geçen senede ne diyorduk? Dolar çıktığı zaman daha da çıkar diyorduk ya da daha nereye kadar çıkabilir ki diyorduk. Aslında bir sirkelenmişti, bir, bir senedir çok da aslında bir hareketlik yoktu. Şimdi yine bu yükselişten sonra yine bu sefer söylentiler çıkmaya başladı. Evet. Bunlar daha hiçbir şey yok, uçacak gidecek. Sen ne düşünüyorsun? Yani benimle düşündüğüm de çok büyük bence <gülüyor> keşke ama öyle olmuyor. Yani geçen sene de şey diyorlardı işte Bitcoin 100.000'i görecek. Hı -hı. Yani Kasım ayında 70.000'leri 70 kadar gördü. Rekor seviyeye erişti. Sonra aniden düştü. Dolar da aynı şekilde. Yani 22'yi görecek gibi söylentiler falan vardı ama bunların Hı -hı. bir dayanağı yok. Yani global piyasalarda hiçbir şey belli olmuyor. Aniden Rusya-Ulkaya'nın savaşı çıktı mesela, yani hmm. petrolün fiyatı daha da bir arttı. Özellikle Türkiye tarafında hiçbir elle tutulur bir parametre yok Kesinlikle yükseliş mesela. ve düşüş için. Evet. Çok alakası bir yerde savaş çıksa bile bizim ülkede dolar yükselebiliyor. Aslında bizi ilgilendirmeyen bir olay olsa bile yine de yükselebiliyor. O yüzden aslında pek de ortada bir şey olmadan yükselip düşeceği için bir yorum yapmak, yükselecek, düşecek diye hani belirli bir şey söyleyebilmek çok zor. Hani Yarın belki rekor bir seviyeye inedebilir, hmm. rekor bir seviyeye çıkabilir ama genel olarak baktığımızda pek de iç açıcı gibi durmuyor. Evet, en son e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan düşük faizli politika izlemeye devam edeceğiz açıklamasını yaptı. Ondan Hı -hı. sonra dolar tekrar bir yükselişe geçti. Şu an 17-14 seviyesinde işlem veriyor. Yani geçen sene tepki topladığı seviyeye doğru ciddi geldi. Evet. Diyebiliriz. Ama bu duruma bir tık alıştık gibi bir şey oldu. Evet. Artık. Yani en son motorine 2 TL'ye kadar bir zam geldi, Hı -hı. bugün bir zam daha geldi. Evet. Yani İstanbul'da motorine artık 30 TL seviyesine kadar gelmiş durumda. Yani sen en son motosiklet aldın yeni, evet. sürebiliyor musun? Evet ne yazık ki aldım diyorum çünkü motor duruyor öyle. Yani sürmek isteyen varsa kiralarım arkadaşlar, yok çünkü süremiyorum. <gülüyor> Benzin alacak para yok, öyle duruyor. Motor aldım duruyor öyle, gerçekten yok yani. Toplasam mesela ne kadar yapmışım? Motoru alalı 2-3 hafta falan oldu. E, 100 km falan yapmışım. Ve 2-3 haftalık bir süreç için 100 km çok az. yani Aldığım motoru süremiyorum şu an sırf benzin yüksek diye. Zaten bu e, akaryakıt fiyatlarının zamlanmasından şeyde paylaşılmıştı. İşte hafta sonu İstanbul'da artık trafik yok. Evet. Google şey, mevsim yeşillik gösteriyor falan. Hı -hı. Yani bu hani e, hem ülke politikasından hem de listebezlerden kaynaklanıyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı çıktığında Brent petrol... Fiyatı daha çok arttı. Evet. Yani global anlamda bir zaten enflasyon durumu var. Ama evet yani Türkiye'yi daha kötü etkiliyor bazı şeyler. Çünkü dışa bağlı bir ülkeyiz. Hmm. O yüzden bu değişmeden çok da bir şeyin değişmesi mümkün hmm. değil ama yani gündemimiz her zaman ekonomi. Evet dolar özellikle ve doların yükselmesi bizi de etkiledi. Yani herkes zaten herkesi etkiledi de mesela şundan bahsedeyim biz fiyat performans odaklı telefonlar mesela böyle bir video çekiyorduk hatırlıyorum yakın zamanda belki 6 ay önce belki 1 sene önce fiyat performans telefonu deyince akla canlanan bütçe hep 2000-3000 TL hmm. seviyesinde oluyor. Yani bir orta segment telefon için 3000 TL bir fiyat biçiliyordu. Şimdi baktığımız zaman ki bin var. evet ve yine zamlanacağı düşünülüyor. Artık 7000-8000 bin bin TL'ye giriş orta segment bir telefon alabileceğiz yapacak yani bir şey. Yok. Ben şunu fark ettim her şeyde iki katı artış var. Bir de mesela hmm. hani e, açıyorum Starbucks kahvesinden örnek vereyim hep bir 7 TL zam var her şeyde. Bir 7 TL sürekli. Hı. Yani 7 TL 1 TL olmuş gibi. Ya sen de lüks yaşama. Sen de Starbucks'a gitmeyi gitmeyiver. Ya Git. Starbucks'a... Kahve bak. de iç içe. Bunun, bunun tartışması ekşide vardı. Yani Hı. asgari ücretli çalışan, 9-6'a çalışan bir insan neden keyif yapmak için Starbucks'a gidemezsin? Ama yani neden Starbucks? Avrupa'da Avrupa'da Starbucks'ın Starbucks yüzüne bakmıyorlar tamam, mesela. Ben kahve dünyasına gideceğim ya. Buradan ya. reklam yapmış gibi böyle. Kahve <gülüyor> dünyası da 7 TL. Evet. reklam yapmıştır yani. Peynirli kurvasan 15'te 21 oldu. Ne 6 TL zem yapmışlar demek ki. Git peynirli poğaça yesen de mesela. O da var. O da güzel. <gülüyor> o da güzel. O da güzel. Yapca yani, yani evet o söylemler bence çok saçma. Önemli olan aslında onun ikamesi değil de onun fiyatını ne kadar arttığı ama hı -hı. yapacak bir şey yok o konuda. Evet. Yani sadece yakınabiliriz bu konuda <gülüyor> şimdilik. Evet özellikle motoruna gelen zamlar başka şeyleri de etkiliyor. Yani motoruna hı -hı. Ne zaman zam gelse e, gıdadan tut her şeye daha fazla zam geleceğini görüyoruz. Hı -hı. Yani bu enflasyon süreci bir süre daha devam edecek gibi görünüyor. Evet. Aslında hiperenflasyona doğru evrildi belki o seviyede bile yani bilemiyorum. Ama böyle içinde bir şey diyor. İki yıla her şey düzelir. Yani iki yıla <gülüyor> düzelir diye evet ben de falcılık mi? rüyamda görüyorum bazen iki yıla düzelir diye. Yani i̇ki yıla düzelmek zorunda hani çünkü gidebileceği bir yol kalmadı yani. Hani Hı -hı. Ya iki yılı yani... mesela hani şu yüzden söylüyorum hani belirli yıllar içerisinde işte 10 yılda bir işte 15 yılda bir kriz zamanı oluyor, Hı -hı. enflasyon, hiperenflasyon zamanı oluyor ve bu belirli bir süreç ve bu süreçten sonra işler normale dönüyor ama bu sefer süreç biraz daha uzun sürdü hmm. ve ne kadar daha uzun sürecek bilmiyoruz ama tabii ki normale dönecektir diye umuyoruz. Ya aslında olaylar koronavirüsle başladı yani evet. çünkü bütün her şey alt üst oldu. Ekonomiden tut yani sağlık her şey alt üst oldu. Dünya hmm. şaddan moduna geçti yani ve bütün dengeler değişti hani 2 yıldır sürüyor bu hatta 2,5 yıl oldu. Evet. Yani bundan sonra geriye dönüş bence yok. Farklı bir döneme girdik gibi görünüyor ama bununla baş etmemiz lazım. Belki bir virüs daha çıkar. Maymun çiçeği de geliyor zaten. zaten. Maymun çiçeği geldi. Farelerden yeni bir koronavirüs daha köşe Yani artık hayvan yemesek ya da hayvanları artık bıraksak. Artık bıraksak mı hani Japonlar? Sizlere sesleniyorum. Muay yok <gülüyor> ya bir kere Çinler çıktı ya. Tamam Çinler. Ya bu... <gülüyor> herhangi bir çekik gözler. Yemeyin arkadaşım şunları. Yani Japonya'da bir tek savaş döneminde çekil yiyorlarmış. Onun Aynen. yine asaya bağlanmasına mükemmel ama yani... Japonlar hala fare yiyormuş, ben öyle bir duymu aldım. Tamam, iyi yiyiversin, bir şey olmaz. Sonuçta şu hayvanı artık yemeyin. Aynen. Yani ama şey, hayvanların e, yaşam alanına o kadar çok nüfus ettik ki insanlar. Hı -hı. İnsanlar o kadar çok çoğalıyor ki problem oradan da kaynaklanıyor. Yani maymunların yaşam alanına çok fazla dahil olduğumuz için maymun çiçeği ortaya çıkmış. Hı -hı. O yüzden hani ekosistemi de bozduk. Evet. Yani insan gerçekten virüs gibi ya hani en büyük virüs biziz. Gerçekten yani hani Matrix Ajansım diyor ya hani yayılıyorsunuz her tarafa. Gittiğiniz ayları muhabbet falan. Yani gerçekten öyle hani. Tüm problemlerin kaynağında yine insan yatıyor yani yoksa bir sorun. Bir Aslında sorun. Ee, en büyük virüs zaten. bence yani. hani en büyük virüsün ben Asyalılar olduğunu düşünüyorum. O hayvanları yemeseler bunlar olmayacak diye düşünüyorum bence asıyor o zaman. Evet ne? bak o konuda zaten ilerler de hayvanda yemeği versinler. Kapsül Ama üretsinler. Ama dediğin de şey yapıyorsun böyle. Çok, çok genel diyorum, yani. doğru. İçinden çıktı. Wuhan'dan çıktı bu koronavirüs sonuçta. Orada çok kötü pazarlar var yani. Bunların yasaklanması gerekiyor hmm. bu zaten. Hala o pazarlar devam ediyor galiba bu arada. Hala yiyorlar hmm. sanırım. Yılan bulan falan falan. Yani gündemi genel olarak değerlendirdik ama başka başlıklarım var mı? mesela hep ekonomik açıdan oldu Çünkü sıradaki başlığımız ne bir... ekonomi olmayan mesela. Ekonomi olmayan bir başlığımız yok. Kiralar var tabii Evet kiralar artmış bu arada. Aa, kiraların artmasına sınır getirildi bugün artık e, %25 artış yapılabilecek sadece ama benim aklıma takılan bugüne kadar yapılan zamlar ne oldu? Hiçbir şey olmayacak. <gülüyor> Ev sahipleri bu konuda çok şey ya. Ya şöyle mesela şunu söyleyeyim bir. Bir ailede iki fert çalış, çalışıyorsa ortalama olarak ne kadar bir gelir girttiğini söyleyebiliriz Aslında o eve. 8,5 olacak yani. Diyelim ki 8,5. Bu adam mesela 2000, hadi şimdi artık 2000 çok ucuz kaldı da. Hadi diyelim ki 3000'e. yok ya. Yani. Evet evet 2000'e zaten. 2000'e şu masanın altı falan 2000'dir yani. Gerçekten. Metroya koşarak 5 dakika Kadıköy'de. <gülüyor> diyelim ki mesela 4000 TL diyelim hani bir kira için. Şimdi 4000 TL. Bunun kontratı yapılıyor ve şöyle de bir şart koşulu %30 hani kanuna göre %30 senede bir defa artış yapma hakkına sahip ev sahibi. Zaten mevla çok büyük olduğu için şimdi önceki yıllarda ne oluyordu? 1500 lira kira alıyordu Hani %30 aslında bir kiracı için çok da koyan bir durum değildi. Ama şimdi 4000 TL'nin üzerine bir daha %30 koyunca bu kümülatif olarak artıyor ve çok daha büyük paralar haline geliyor. Hani bu yüzden bence ilk olarak bunun düzenlenmesi gerekiyor. Çünkü şu anda kira sözleşmesi yaparken ev sahiplerinin direkt hakkı var. Yani %30 yıllık kira artışı yapabilir diye %30'a kadar. E tabi %30'a kadar diyoruz. Bu da ev sahibinin insafına kalmış. Genel olarak %30 oluyor zaten bu artışlar. Bakalım buna düzenleme gelmedi sürece ben de onun dışında bir değişim olacağını düşünmüyorum açıkçası. Yani şu anki durumda İstanbul'da özellikle kira ödemiyorsan zenginsin. Yani gerçekten böyle bir durumdayız. Yani biraz daha dayanalım ben düzeleceğimi düşünüyorum. <gülüyor> Birkaç da düzelecek. Her konusu. Düzelecek düzelecek diye böyle. <gülüyor> Yani gündem böyle öğrencim, Ekonomiden başka aklımızı görebileceğimiz bir konu ne yazık ki yok. Evet bu hafta da bizleri ağlatan bir gündemin sonundayız. Belki bir dahaki hafta en azından biraz daha üzerine umutlarla konuşabileceğimiz farklı Bilmiyorum. bizi mutlu edecek haberlerle gelirsin diye umuyorum. Umarım bakalım düşecek mi, inecek mi? Bir hafta daha takip edeceğiz. An ve an değişen bir durum var yani. Şu an bu videoyu bitirelim bakalım dolar ne olur. Ya biz neden Avrupa ülkeleri gibi değiliz? Gidiyoruz bir tane İskandinav ülkesi değiliz. Ya şöyle düşün, İskandinav ülkesine gidiyorsun. Haberde hiçbir şey yok ya. Yani ya haber değeri. De, Japonya'da haberler 5 dakika sürüyor. Ya, Japonya'da mı? Öyle sunuyor <gülüyor> haberleri. Olay yok çünkü. ya Burası böyle bir yani bölge. Böyle topraklar. Ya çok şey O zaman önümüzdeki haftalarda gündemimiz için farklı başlıklarıyla karşınıza çıkmaya Gündemiz devam edeceğiz. En sıcak haberler için bizi takip etmeye devam edin. Hoşçakalın.